Banka fişleri sisteme nasıl girilir? Bunun için F10 tuşu ile arama menüsüne veya diğer alma sayfası üzerinde arama alanına gelerek banka yazdığımızda banka modülü altında bulunan banka fişleri ekranını görüntüleriz. Banka fişleri listesinde daha önceden oluşturmuş olduğumuz banka fişleri bulunmaktadır. Yeni bir fiş kaydı oluşturmak için aşağıdaki panelden ekle seçeneğini kullanırız. Banka fişiyle hem borç hem alacak işlem kayıtlarını yapabiliriz. Virman fişiyle hesaplarımız arasındaki transfer işlemlerimizi yapabiliriz. Gelen havale fişiyle hesabımıza gelen EFT ve havale işlem kayıtlarımızı yapabiliriz. Gönderilen havale fişiyle firmamızın karşı tarafa gönderdiği EFT ve havale işlemlerimizi yapabiliriz. Kur farkı fişi ise dövizli işlemlerimizde oluşan değer farklılıkları için düzenleyeceğimiz fiş türüdür. Kur farkı fişleri genellikle her ay sonu ya da 3 ayda bir veya küçük firmalar için yıl sonu düzenlenmektedir. Açılış fişi, DİA'yı kullanmaya başladığımız zamanki hesap bakiyelerini ekleyeceğimiz fiş türdür. Açılış fişi sadece bir kere manuel olarak düzenlenir. Daha sonrasında her dönem devrinde sistem otomatik olarak açılış fişini oluşturacak. Örnek olarak gönderilen havale türünde bir işlem gerçekleştirelim. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Fiş türü alanı seçmiş olduğumuz işleme göre pasif olarak gelecek. İşlem tarihi alanından ilgili tarihi seçeriz. Eğer önemli ise saat bilgisini ekleriz. Şube bazında çalışan bir firma ise işlemi gerçekleştireceğimiz şubeyi seçeriz. Raporlarda kolay ayrıştırma yapabilmek için özel kod tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Raporlarda yer alacak döviz türünü belirleriz. Belirlediğimiz döviz türüne göre sistemden döviz değeri otomatik olarak gelecektir. Yapacağımız fiş kaydı bir malzeme bağlantısıyla çalışıyorsa, malzeme bağlantı kodu alanından F1 ile liste ekranı görüntüleyerek ilgili kaydımızı seçmemiz gerekmektedir. İşleme ait proje kodu veya yetki kodu kullanılıyor ise ilgili kayıtları seçmemiz gerekmektedir. Otel işletmeciliği yapan bir firma ise polyo türü seçimini ajenta veya ekstra olarak seçebiliriz. Kalemler alanına geldiğimizde hesap kodu alanından göndereceğimiz hevalenin hangi hesaptan olacağını seçeriz. Detay alanından gerçekleştireceğimiz işlemi cari hesaba, tahsil senetlerine, takas çeklerine, kesilen çeklere, hizmet giderlerine bağlayabiliriz. Kodu alanından İşlemi gerçekleştireceğimiz cari hesabı seçeriz. Gönderilen havale tutarını alacak kısmına ekleyerek işleme dair satır açıklaması ekleyebiliriz. Kalemler alanında yer almayan kolon bilgisi eklemek istiyorsak kolon başlığı kenarında bulunan seçeneklerden kolonlar satırına geldiğimizde ilgili alanları işlem alanımıza ekleyebiliriz. Eğer satış elemanı takibi yapıyor ise ilgili alanı işlem ekranımıza ekleyerek F1 ile liste ekranını görüntülediğimizde ilgili satış elemanı kaydını seçmemiz gerekecektir. Genel fiş açıklaması ekleyerek gönderilen havale fişini kaydederiz. Listede işlemimizi görüntüleyebiliriz. Cari hesabındaki işlemi görüntülemek için Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarak cari kart listesi ekranını görüntüleriz. Listeden işlem yaptığımız cariyi seçerek Ctrl Enter tuşları ile veya ekranınızın altında bulunan panelden diğer cari hesap hareketleri seçeneği ile cari hareketlerini görüntüleriz. Düzenlemiş olduğumuz gönderilen havale fişini borç bakiyeli görüntüleyebiliriz.